Ray Merkül tarzı Sana tanınan bu da son şansındı Harbet evet, gibi yok bir farkın Ama sabit etrafa bir ton laklakçı yapamadın bu hiçbir şeyi Yaşaya yaşaya tecrübe ettim Bu da başarımı nasıl sırret o gelmeden eminim geçecek fastın Bırak yapamazsan seni en yaptığım şey Bendenin kaybıda kol, almaya çalışır hepsi de boğşet Basın tilaylara maruz kalbın Bakıp git çünkü, not in a fuck Yeah, never, biliyorum, ya para ya da Sanki real gangsta mark Motherfucker, in yetişkin olmayan no Benim için sarın yo, istediğin net no Bana fark etmez adamım hiç ko Yo, yo Yeterse kaldım sahte yaşantılardan <Gülüyor> Herkeste paraya kararlan